Arkadaşlar selamlar. Fiyat line aracın kode error problemi var şu anda. Ee, bununla ilgili isterseniz kısa bir bilgi vermeye çalışayım. Kode error problemi genellikle e, orijinal teyip yani herhangi bir araçtan çıkan teyipin başka bir araçta kullanılmasından sonraki vermiş olduğu hata. Bunun çözülebilmesi için anakart üzerindeki işlemciye yazılım atılması gerekiyor. Sizin de buna benzer işlemleriniz olursa e, mesaj yoluyla İletişime geçerseniz yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar işlem başarılı. Epromumuza romumuza yazılımımızı attık. Şimdi testini yapalım. Teybimizi açalım. Kod istiyor gördüğünüz gibi. Yeni bir kod yazdım buna. Kodumuz 6411 bunda. Evet. İşlem başarılı. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.